Bu videoda şıvan hücrelerinden bahsetmek istiyorum. Şıvan hücreleri çevresel sinir sistemindeki glia hücreleridir. Ve ismini bu hücreleri tanımlayan kişiden alır. Şıvan hücreleri birçok farklı şekilde olabilir. Hatta bazılarının şekilleri belli değildir. Şıvan hücrelerinin yüzeylerinde oluklar bulunur. Nöronların aksonları özellikle ince olanları bunların içinde dururlar. Bunlar nöronlar, burası soma, ama dendritleri çizmedim. Bunlar da çok kalın olmayan ince aksonlar. Şıvan hücresinin yüzeyindeki oluklarda duruyorlar. Buna mielinleme gerçekleştirmeyen şıvan hücresi deniyor. Çevresel nöronların ince aksonlarına destek sağlıyorlar ama miyelinleme gerçekleştirmiyorlar. Bu yüzden de miyelinleme gerçekleştirmeyen şivan hücresi deniyor. Daha kalın aksonları olan çevresel nöronlarda ise genelde miyelin kılıfı bulunur. Bu nöronun aksonunu kalın çizeyim. Aksonun sonuna kadar miyelin kılıfı olacak. Şöyle çizeyim. Ve fark ettiyseniz aralarda kılıfın olmadığı bölgeler var. Bu bölgelere Ranvier düğümleri denir. Mielin kılıfındaki mielinin işlevleri aynı merkezi nöronlardaki mielinle aynıdır. Fakat çevresel nöronlarda mielin kılıfını şıvan hücreleri üretir. Merkezi nöron hücrelerindekini ise oligodendrositler üretir ürettikleri miyelin kılıfının yapısı ve fonksiyonu aynıdır. Oligodentrositlerle, şivan hücrelerinin en büyük farkı ise, şuvan hücrelerinin miyelin kılıfının tek bir bölümünü yalnızca bir akson için oluşturmaları, oliigodentrositlerin ise birçok farklı aksona miyelin kılıfı oluşturabilmesidir. Şimdi biraz daha yakından bakalım. Buradan bir kesit alalım, bu şekilde keselim ve bu taraftan, aksonun sonundan bakıyormuşuz gibi çizelim. Aslında bu merkezi aksondaki mielin kılıfa çok benzeyecek. Bu akson. Uç tarafından bakıyoruz. Ve şıvan hücresinin zarı. Aksonun etrafını sarıyor. Geçen videoda söylediğim gibi ben bunu bir kabloyu bantlamaya benzetiyorum. Bu zar ince ama sıkı bir şekilde aksonu sarar. Bu durumda bu zara miyelin diyoruz. Miyelin lipid bakımından çok zengindir. Bir Schwann hücresinin neredeyse bütün zarı burada dolanmış haldedir. Dışarıda ise somaya benzer şu şekilde bir şişlik vardır. Çünkü içerisinde şivan hücresinin çekirdeği ve sitoplazması bulunur. Zarı ise miyelin kılıfı olarak aksona sarılı haldedir. Bunun yanı sıra şivan hücreleri madde alışverişi sayesinde nöronları da etkileyebilir.